Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yazık ki akıllı telefonlara yeni getirilen bir vergi yükünden bahsedeceğiz. Aslında bu mevcutta olan bir şeydi. Fakat oranlar biraz daha yükseldi. Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz 99 depreminden sonra bir vergi ortaya çıkmıştı. Deprem vergisi olarak biliyoruz biz bunu. E, ve bu vergiyi yıllardır ödüyorduk. Acaba bu depremden sonra da yine benzer bir şey olacak mı diye düşünüyorduk açıkçası. Hani... Artı bir vergi gelir mi ya da ne bilelim, deprem vergileri yükseltir mi diye düşünüyorduk. Fakat beklemediğimiz bir yerden beklemediğimiz bir haberle karşımıza çıktı bu vergi olayı. Akıllı telefonlardaki vergi yükü biraz arttırılmış oldu. Fakat hangi akıllı telefonlardaki? Biliyorsunuz ülkemizde akıllı telefonlar üzerinde saçma sapan vergiler var. Normalde nedir? Bir KDV alınır tamam. Ama söz konusu Türkiye olduğunda arkadaşlar Kültür Bakanlığı %1 pay alıyor. TRT Bandrolü olarak olarak %10'luk bir pay veriliyor. Özel tüketim vergisi telefondan telefona %25 ile %50 arasında değişiyor. Ve bir de tabii ki katma değer vergimiz var. %18. Tabii burada verginin vergisi verginin vergisi olarak gidiyor. Dolayısıyla bu oranların biraz daha yükseldiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada bizi alakadar eden şey aslında telefonun fiyatı arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ülkemizde akıllı telefonlar bir aylık yüksek meblalara satılıyor. Yani sürekli duyuyoruz işte 100 dolara 5G destekli telefon tanıtıldı. Ama bu telefonun Türkiye fiyatına baktığımızda absürt bir etiketle karşılaşıyoruz. Şu var arkadaşlar normalde 100 dolarlık bir telefon nedir? Güncel dolar bazında bunu değerlendirdiğimiz zaman 1800 lira gibi bir fiyata denk gelmesi lazım. Yani 1800 liraya bu telefonu vergisi olarak aldık. Değil mi? Üzerine biz bunun KDV, ÖTV vesaire eklesek dahi normal şartlarda bu telefonun taş çatlasının 3000 liraya gelmesi lazım. Ama Türkiye fiyatına bir bakıyoruz bu telefonun 5000-6000 gibi absürt fiyatları var. Peki neden? Hemen belirtelim arkadaşlar. Bu telefon... Üzerinden vergi hesaplanırken telefonun gerçek fiyatı olan 100 dolar baz alınmıyordu. Halihazırda bu telefonlar için gümrükte gözetim uygulaması adı altında bir prosedür uygulanıyor ve en düşük telefonun fiyatı dahi 200 dolar olarak baz alınıyor. Yani isterseniz o telefonun fiyatı 50 dolar olsun arkadaşlar, isterse 1 dolar olsun, 2 dolar olsun o telefonun vergilendirmesi 200 dolar üzerinden yapılıyor. Ha, telefonun gerçek fiyatı üzerinden yapılan değerlendirmeler yok mu? Bu mümkün ama öyle şartlar sunulmuş ki telefon üreticileri ya da distribütörler bu belgeleri toparlayamadıkları için direkt olarak gözetim uygulaması üzerinde belirtilen fiyatı kabul ediyorlar. Ve bu fiyat arkadaşlar ne yazık ki arttırıldı. 200 dolar olan fiyat artık 350 dolar. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen şunu belirtelim. Bu zamlanma üst segmentci hazır etkilemeyecek. Yani zaten üst segment telefonların ülkeye giriş fiyatı atıyorum 400 dolar, 500 dolar, 1000 dolar seviyelerinde olduğu için misal bir yeni iPhone 1000 dolardan, 1100 dolardan çıkıyor. Dolayısıyla bu telefonun ülkemize giriş fiyatı da yaklaşık olarak bu seviyelerde. Bu yüzden bu telefon 1000 dolar üzerinden vergilendirilecek. Dolayısıyla onun vergilendirilmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Lakin giriş seviyesi olarak tabir ettiğimiz ya da orta segmentin giriş basamağında olan telefonlar genel itibariyle 200 doların altında etiketlere sahipler. İşte bu 200 doların altında etiketlere sahip olan telefonların fiyatları arkadaşlar artık 350 dolar olarak baz alınacak. Dolayısıyla 350 dolar üzerinden vergilendirilecek. Kısaca özetlememiz gerekirse şunu söyleyebiliriz. Hala hazırda arkadaşlar 350 dolar 6600 Türk Lirası gibi bir fiyata denk düşüyor. Etiketin üzerine yani 6600 Türk Lirası'nın üzerine... %25 ÖTV ekleyeceğiz. TRT Bandrol payını ekleyeceğiz. %1 Kültür Bakanlığı payını ekleyeceğiz. Ve son olarak da %18 KDV ekleyeceğiz. Ve karşımıza muhtemelen 10.000 Türk lirasına varan hatta belki de 10.000 Türk lirasını aşan fiyatlar çıkacak. Peki bu ne demek oluyor? Türkiye'de kısa bir süre sonra yeni çıkan bir telefonun fiyatı minimum 10.000 lira olacak. Hatta belki daha da yüksek. Bu kimiyet etkileyecek peki biliyor musunuz? Telefon almaya gücü olmayan ve bu yüzden telefonun dahi en kötüsünü alan giriş segmentindeki, giriş basamağındaki cihazları alan geliri dar olan kesimi etkileyecek. Normalde ülkemizdeki vergilerden ötürü biz zaten her şeyin en kötüsünü kullanmaya alıştık. Yani telefonun en kötüsünü alıyoruz, arabanın gidiyoruz en boşunu, en böyle sıfır yıldız alanını. Çarpışma testlerinden alıyoruz. Ki bazen ona bile paramız yetmiyor. Yolda arabalar ikiye bölünüyor. Neden? Yıl olmuş 2023 hala Şahin, Doğan kullananlar var. Sonra haberlerde otomobil ikiye bölündü şeklinde haberlerle karşılaşıyoruz. Ve geldiğimiz noktada arkadaşlar önümüzdeki süreçte telefonların da en kötüsünü kullanmaya başlayacağız. Çünkü dediğim gibi hali hazırda yeni gelen bu güncelleme ile birlikte en ucuz telefon. Bakın en ucuz. Hani bu mobil dünya kongresi falan var ya şu anda. Orada tanıtılıyor böyle bütçe dostu olarak, bütçe dostu telefon 200 doların altında, 150 doların altında, 100 doların altında. Artık bu telefonlar arkadaşlar Türkiye'de 10 bin Türk lirasının üzerinde fiyatlarla satılacak. O telefonları yurt dışındakiler bir günlük çalışmalarıyla alabilirken bizler burada o telefonlar için asker ücret bazında bir aydan daha fazla çalışmak zorunda kalacağız. Umarız teknoloji üzerindeki bu baskı daha da arttırılmaz. Teknoloji üzerindeki bu fiyatlar daha da arttırılmaz diyoruz ama her dediğimizde karşımıza yeni bir şeyler çıkıyor. Sizin de bu konu hakkında görüşleriniz varsa aşağıda yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.